Ama para mı? Bence aşk. Tabii para olmadan çabuk yara alabilir aşklar. Ama bitmez. Ya da bitmemeli. Ama günümüzde bakıyoruz, maalesef genç kızlarımız, delikanlılarımız, o izledikleri filmlerdeki zengin hayat aşklarını istiyorlar. Zenginlik olmadan aşkın olmayacağını düşünüyorlar. Halbuki aşk bazen, olmadığı zaman, zorlukların olduğu zaman daha da güçlenir. Mesela annem, babam nasıl tanışmışlar? Çocukken birbirlerini görmüşler. Sivas'ın bir kasabası Gürün'de aynı mahallede doğup duymuş iki çocuk. Birbirlerini gördükleri gün anlamışlar aslında evleneceklerini. Öyle anlatıyorlar daha sonra bize. Öyle eskiden, şimdi olduğu gibi beraber... Görüşelim, tanışalım, ondan sonra evlenelim. Mümkün değildi. Sadece birbirlerini görmek, bakışmak mümkündü. Hatta annem balkona çıkıp sofra silkelerken babamını görsün diye inşaat işçiliği yapmış yıllarca. Sonra babam Bursa'ya gelmiş. Resim öğretmeni olmuş. Daha sonra annemle evlenip annemi de Bursa'ya getirmiş. Ve ben Bursa'da doğdum diyordum. Ama... İlk evlenip de Bursa'da hayata başladıklarında annemle babam çok zorlanmışlar. Ama aşkları bitirmemiş o zorluklar, o parasızlık. Daha da güçlendirmiş. Mesela iki odalı bir yerde yaşamışlar. Çok az eşyaya. Ben ve kardeşim dünyaya gelmişiz. Yıllarca babam o kadar çok iflas etmiş ki resim öğretmeni, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı. parayla hiçbir zaman işi olmamış. Evet, annem bazen der. Zor günlerdi. Yara alabilir aşk ama bitmez. Mesela ben. Eşimle nasıl tanıştım? Hastanede. İkimiz de ortak bir arkadaşımızın hasta olan babasını ziyaret için olsaydık. Aslında o arkadaşımız beni eşimle tanıştırmak istemiş kısmet olmamış. Bugün beni görmüş eşim. Maalesef arkadaşımızın babası öldükten sonra bir süre görüşmedik. Ama daha sonra eşim benden İngilizce dersi almak bahanesiyle buluşmak istedi. Daha sonra birbirimizi tanıdık, sevdik. Ama iki yıl yine hastanelerde geçti yıllarımız. Çünkü annesi hastaydı. Bu zorluklar aşkımız hiçbir zaman bitirmedi. Sonra evlendik. Mesela şimdi Kaliforniya'dayız. Türkiye'deki konumumuz yok. Zorluklar oluyor ama aşkımız daha da güçleniyor. Bence doğrusu da bu zaten. Eskiden evlilikler daha kutsaldı. Evliliğe verilen değer daha büyüktü. Şimdi ise boşanmak çok kolay. Maalesef Önce bir evlenelim, deneyelim, olmazsa boşanırız diye başlıyor evlilikler. Bana göre evlilik çok büyük özveri gerektiriyor. Günümüzde maalesef değişen değerler, belki fazlasıyla izlenen filmler, farklı değerler getiriyor insanlara.